Sen nasıl anten istiyorsun? İnce çıbık anten istiyorsun böyle ince çıbık çıbık Bak bir dakika kızmayacağım bana Gel bir dakika Ter gibi ince çıbık anten istiyorum. Böyle Gümbere olsun böyle o, Onun kafası var böyle kaparıyor İnce olsun böyle Biz Anten ondan yok ki Sunu gibi olsun kablo gibi Karı Anten olsun böyle Bizde ondan yok He? Bizden ondan yok bu var Tamam bunu da bitireyim e, Antenden ne bulacağız? He? E anteni Nasıl anten istiyorsun sen? Ya be Temiz üstüne koyacağım böyle uzun olsun. Ha, yok ondan. Ne denemiyoruz biz? Deterjansız. <gülüyor> ha? Şahmera bir kağıt yes, diyeyim. Nerede? Ay bunu di, bunu at. O anten için burası bunu. Anten kablası. He. Şah, onu at. İşte size yes at onu atmasına gelse ya, atma onu size.